Herkese merhaba. Ben Neziy Orhon, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı. Gelin beraber bu küçük videolardan, acaba filmle ilgili bu küçük noktalar ama büyük sonuçlar için neler yapabiliriz beraber olalım. Görüşmek üzere.